Aracımız 2012 model C180 kompresör Mercedes Silver Line Prince marka LPG taktırdık 3L LPGde de taktırdım yorumlarını izledim dinledim cevaplara karşı çok memnun kaldım ondan sonra geldim buraya arkadaşlar sağ olsun ilgilendiler ondan sonra karar verdim fiyata da anlaştık makul bir fiyata Prince marka Silver Line, taktırdım çok da memnunum şu anda bindik araca bakımına geldim arkadaşlar şu anda ilgileniyorlar memnunum yani LPG'de şu anda bu araç 10.35'ten aldığım halde fiyatı gazı pahalı fiyattan aldığım halde 1170 kuruş yaktı iyi sadece bir performansta işte bir düşüklük oldu son zamanda ayara geldim şimdi onun da ayarını yapıyorlar yiyor olacak inşallah ben, e, Benzine göre çok fark var mı yani benzinle gider fark gibi yok. Benzine gider hiç, gibi hiç Hiç fark yok aynı benzine gider gibi Yani öyle boğulayım yani performans düşüklüğü yapayım ben 35-40 seneden beri LPG'li araç kullanıyorum çıktığından beri. ilk defa böyle bir, bir de Honda CRV Jeep vardı bende. Onunla bunun ayarı aynı. Yani düş, Honda biraz da düşük oluyordu LPG şeyde LPG'de ama Mercedes'te hiç düşüklük olmuyor. İyi yani. Üç elden memnunum. Arkadaşlarlara teşekkür Ş ederiz. Özellikle Eserve'ye teşekkür ederiz. İlgileniyorlar sağ olsunlar. Şu anda da ilgileniyorlar. Bakalım bundan sonra da memnun kalacağız inşallah. Peki.